Devleti Genel Türkiye'nin tarafsız. Şu haber bir karşınızdayız. Ben Deniz Ömer, Tarık Yılmaz'a tarik haber noktakım. başlıyor. Yaklaşık e, 20-23'e kadar bu ekranlarda gün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız. Bende haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıçak olursak. Sosyal kanal tarik haber, Pinterest tarik haber, Elham tarik haber. TikTok tarik haber, Facebook tarik haber, LinkedIn tarik haber. Yay tarik haber, Tumblr tarik haber, Instagram tarik haber. Twitter. Tarih haber Reddit kanalı gibi etmeyi Diğer sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanışacak olursak, bir kolayda yayındayız, bir kolay kanalımız Tarih Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Uçanlı canlı yayında yayındayız, Up canlı yayın kanalımız Tarih Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Tikette yayındayız. Tiket kanalımız tarih haber tv'den bizlere ulaşabilirsiniz. Tivishte yayındaız. Tivish kanalımız tarih haber tv'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Twitter'da, Twitter'da sesli odalarda yayındayız. Değerli izleyenler, Twitter'dan bizi tarih haber olarak takip edebilirsiniz. Nonolive'da yayındayız değerli dostlar. Nonolive kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada bir kolayda bir arsa var herhalde değerli dostlar. Ee, onu da... Bakıyoruz ama. Kolayda bir arsa var. Kaldırıp tekrar yükleyelim isterseniz. haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Sosyal medyada gündem olmuştu Bakan Kılıççı böyle yanıtladı. Allah akıl fikir ve is Türkiye'nin tarım yapmak için Venezuela'dan toprak aldığı iddiaları sosyal medya gündem olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kılıççı iddiaları yanıt verdi. Bakan Kılıççı bize ka sizin Venezuela'da ne işiniz var diyenler var. Onlara Allah yardım eylesin. Allah akıl fikri ihsan eylesin diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Venezuela'dan aldığı, kendi hesabını aldığı bir metrekare toprak olmayacaktır da. Kaldı ki o ülkenin mevzuatında da toprak ancak kiralanabiliyor dedi. Türkiye ve Venezuela'dan toprak aldın mı? Sosyal medyada gündem olmuştu. Bakan Kirişci yanıtladı. Türkiye'nin tarım yapmak için Venezuela'dan toprak aldığı iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iddialara yanıt verdi. Bakan Kirişci, bize kalkıp sizin Venezuela'da ne işiniz var diyenler var. Onları Allah yardım eylesin. Allah, akıl fikir insan eylesin diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Venezuela'dan aldığı, kendi hesabına aldığı bir metrekare toprak yok. Olmayacaktır da. Kaldı ki o ülkenin mevzuatında da toprak ancak kiralanabiliyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, TİGEM ve Güvenilir Ürün Platformu'nda Tarım Varsa Hayat Var projesi kapsamında düzenlenen Türkiye'nin tarım stratejileri toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Kirişçi, pandemiyle tarımın stratejik öneminin tüm dünyaca anlaşıldığına dikkati çekerek, meslek insanları olarak bunun farkındaydı her vesileyle dile getirirdik. Teknoloji elbette önemli. Tarım da bu teknolojiden yararlanıyor. Ama teknolojinin bizleri doldurmadığını, teknolojinin varlığının yetmediğini, cebimizde paramız olsa dahi bazen bazı istediklerimizi, hele stratejik olan gıda gibi ürünlere erişmekte güçlük çektiğimizi bu süreç içerisinde görmüş ve öğrenmiş olduk. Bu nedenle tarım stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Dolayısıyla ülke olarak böyle tarif ederken, Dünyada bu son yaşanılanlarla birlikte yeni bir gıda güvenliği konusunda bir duruş sergilemeye başladı. Ülkeler daha milliyetçi, daha kapalı bir ekonomik modeli, gıda güvenliği konusunda tercih eder hale geldi. İhracat yasaklarını gündeme getirdi. Kendi ihtiyaçlarının temini konusunda daha saldırgan ve kızgın politikalar izlemeye başladı dedi. Kendi kendine yetme diye bir kavram yok. Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular olduğunu söyleyen Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandım. Mesela, kendi kendine yeten yedi ülkeden biridir. Böyle bir kavram yok. Böyle kendi kendine yetme kavramını hangi noktada ele aldığınız önemli. Eğer bunun stratejik ürünler noktasında bakarsanız başka, sebzede bakarsanız başka, meyvede bakarsanız başka. Dolayısıyla global ekonomilerin artık hükür sürdüğü bir dünyada işte bu ülke, bu ülkeden tarımsal yeterlilik bakımından daha üstün diyebileceğimiz bir değerlendirme olabilir. Fakat bir mutlak yeterlilik asla söz konusu değildir. Mesele stratejik ürünlerde kendinize ne kadar yeterli olduğunuz, bu yeterliliğinizi her geçen yıl nasıl geliştirdiğiniz ve tahkim ettiğinizdir. Bakılması gereken nokta burasıdır. 2002 yılında bizim kendimize yeterliliğimiz %30 bir dar. Şimdi %94'lere çıktık. %6'lık bir açımız var. İthal ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Ama ihracatımız da var. Hedefimiz bunun tamamını yüzde yüz olarak gerçekleştirmek. 2023 Türkiye Yüzyılı Olacak Türkiye'nin her alanda kendi gündemini oluşturduğunu belirten Bakan Kirişçi, Türkiye 780 bin kilometre kareden oluşan bir ülke değil. Bunun üzerine 462 bin kilometre kare de mavi vatanı koydu. Artık bir mavi vatanımız var. Bu mavi vatan da ana vatan gibi, toprak gibi, kara alanımız gibi orası da bizim. Peki ne yapıyoruz? Dünyaya artık şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, kendi alanımızı her türlü ister para, ister deniz, isterse hava. Bunları koruyacağız. Bunu korumak ve korumak için gerekli olan teknolojileri savunma sanayi olarak ürettik. Daha fazlasını üreteceğiz ve bunun muhafazasını ve korunması işini en üst düzeyde gerçekleştireceğiz. Biraz daha ileri gidiyoruz. Ey dünya sizin gündemleriniz ile kendi gündeminizi oluşturma devrini geride bıraktık. Artık gündemini kendi belirleyen, hatta dünyanın gündemine de önemli çözümler ve bir takım yaklaşımlar getiren ve sergileyen global oyuncuyuz diyoruz. Çünkü 2023, Cumhuriyetimizin yüzyılının geride kaldığı, yeni bir yüzyılın başladığı bir yüzyıl olacak. Yüzyılın ilk yılı olacak. Buna Türkiye yüzyılı adını veriyoruz diye konuştu. Türkiye'nin Venezuela'dan aldığı bir metrekare toprak yok. Venezuela'daki yatırımlara ilişkin yapılan eleştirilere de yanıt veren Bakan Kirişçi, şöyle konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bu ortaya koymuş olduğumuz vizyon, bizim de tarım camiası olarak altını doldurmamız gereken bir vizyondur. Bunu savunma sanayi yeterince yapıyor. dışişlerinde uluslararası ilişkilerde yeterince yapılıyor deyip bizim bu konuda uzakta durmamızı, geri durmamızı kimse beklemesin. Bunu şunun için söylüyorum. Bize kalkıp sizin Venezuela'da ne işiniz var diyenler var. Onları Allah yardım eylesin. Allah, akıl fikim insan eylesin diyorum. Onlara diyorum ki, müteahhitlik alanında Türkiye dünyada birinci sırada olmuşsa, bu alandaki birikiminin, o ülkelerdeki yatırımlarını gerçekleştirerek, o gerçekleştirdikleri yatırımları yönetmeye devam ederek başarmıştır. Biz sorabilir miyiz? Bu ülkede hala yapılacak köprüler var, barajlar var, tüneller var. Havalimanları var. Ne işiniz var Afganistan'da? Ne işiniz var Pakistan'da? Ne işiniz var Sudan'da? Ne işiniz var Kazakistan'da? Azerbaycan'da? Ne işiniz var Arjantin'de, Çin'de diyebilir miyiz? Peki, benim Adanalı soya üreticisi kardeşi, Venezoyalı en iyi şartlarda 350 kilo dekardan verim alırken, eğer benim o üretici kardeşim 500-550 kilo soyadan verim elde ediyorsa, bu bilgi, Birikim bizim bu üreticimizde varsa, bizim de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu kardeşimize rehberlik ve hizmeti veriyor olmamızdan niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Ama ben biliyorum. Cehaletten olana bir şey demem. Ama ihanetten olana sesleniyorum. Siz bu ülkenin refah ülkesi olmasın, gelişmiş ülkeler arasında yer almasını istemediğiniz için bu söylemleri yüksek sesle dile getiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Venezuela'dan aldığı, kendi hesabına aldığı bir metrekare toprak yok. Olmayacaktır da. Kaldı ki o ülkenin mevzuatında da toprak ancak kiralanabiliyor. Devlet olarak kiralayan değil, kendi üreticimizin bilgi, birikimini oralara taşıyan, buna rehberlik hizmeti veren bir tarım ve hormon bakanlığı olacağız. Acaba bu gerçekleştiğinde bu üreticilerin yüzüne nasıl bakacaklar? Bu aziz millete ne diyecekler? Cehalet değilse ihanettir. Sırgıda konusunda Türkiye'nin küresel oyuncu olduğunu belirten Bakan Kirişçi, dünya genelinde söz sahibi olmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bu İHA'ları, SİHA'ları niye yapıyoruz diyebilir miyiz? Savunma sanayindeki bu üstün başarının devamını istiyor muyuz? İstiyoruz elbette. Tarım alanında da ziyadesiyle, fazlasıyla bunu gerçekleştirmek durumundayız ifadelerini kullandı. Dünya Ticaret Örgütü'nün rakamlarına göre 40 bin ülkenin dünyada arazi kiraladığını ifade eden Kirişçi, şunları kaydetti. Dünya Ticaret Örgütü'nün rakamlarına göre 41 ülke dünyada arazi kiralamış. 62 ülkede bu kiralamalara, kiralama çerçevesinde başkalarına arazi kiralanmış. Şimdi bu ilk defa olan bir uygulama değil. Devlet olarak bizim yapmak istediğimiz bir şey de değil. Ama özel sektörümüzün tıklı müteahhitlik hizmetlerinde olduğu gibi önünü açmak adına bu adımı atıyoruz. Bu vizyon yoksa bunlarda olmadığını görüyorum. Diyeceğimiz bir şey yok. Ve çok da üzülürüm. Bunun eksikliğinden, yoksanlığından dolayı bunu yazıp çizemedim. Ama ben isterim ki bunu sorsunlar, izah edelim. Dolayısıyla kendi kadim kültüründe sömürgeciliği bir beyaz tene rağmen asla yaşamamış ve yaşatmamış bir ülkenin, bu devletin insanları, bireyleri, vatandaşları olarak bizim bunu bundan sonra gerçekleştireceğimizi, sergileyeceğimizi iddia ediyor o olmak tekrar söylüyorum. Cehalet değilse ihanettir. Türk toprağı diye muhatabına veren bir maduro var. Sudan ve yapılan anlaşmalara da değinen girişçi bizim Sudan konusunda yaptığımız herhangi bir harcama yok. Kurulmuş olan bir şirket var. Bu şirketin şu anda tasfiyesiyle ilgili süreç devam ediyor. Herhangi bir şekilde yönetim kurulu üyelerinin oradan aldığı, bizim dönemimizde aldığı bir huzur hakkı vesaire de yok. Bunu da belirtmiş olayım. Peki Sudan'la ilgili mesele değil. Bunu da arz etmekte yarar var. O da şudur. Bizim burada özel sektörü öne çıkaracak, özel sektörün o gittiği ülkede yaşadıkları sorunları, üniminize edecek Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çabalarımızın olması gerekiyor. Bizim Venezuela ile ilgili yaptığımız çaba da çalışma da tam da bu aslında. Yoksa Tarım Orman Bakanlığı olarak gidip de oralara bir şey yekecek, dikecek, biçecek değiliz. Böyle bir misyonu olmamalı. Dolayısıyla da bu yaklaşımımız, bakan olduktan sonra önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Venezuela için bir çalışma oluşturduk. Bakın iki ülke liderinin aralarında bir hukuk var. Önemli bir hukuk, ikili ilişki var. Hiçbir ülke lideri kalkıp da kendi coğrafyası üzerinde burası Türk toprağıdır diye el yazısıyla yazıp, muhatabına vermez. Türk toprağı diye kalkıp muhatabına veren bir maduro var dedi. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız de Korkunç olan, koparlörü tamir etmek için gitmişti. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanık gitmedi. Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor. Arap yoğunluğu var. En çok aranan haberler. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-23'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Gözler kritik toplantıda kredi, ka ve, kredi ve kart borçlarına 3 formül geliyormuş. Kredi kartı borcu olanların gözü yarınki kabine toplantısına çevrildi. Bütün başkan Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantıda e takibe düşen kart borcu için 3 formülün masa yatırılması bekleniyor. Masadaki içecekler ise Borç öteme yapılandırma, takip süresine uzatma, işte kredi kartı borçlarına yönelik düzenlemenin detayları. Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Gözler yarınki kabine toplantısında işte masadaki üç formülü. Kredi kartı borcu olanların gözü yarınki kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantıda takibe düşen kart borcu için 3 formülün masaya yatırılması bekleniyor. Masadaki seçenekler ise borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. İşte kredi kartı borçlarına yönelik düzenlemenin detayları. Dar gelirli vatandaşların ve kredi kartı borcu olanların gözü kura kabine toplantısında yarın yapılacak kritik toplantıda takibe düşmüş, icra aşamasına gelmiş, kredi ve kart borçlularına yönelik çalışmanın masaya yatırılacağı öğrenilirken, Bu kadar gelirlileri kapsıyor. Maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için formüller taslakta yer alıyor. ve düşüş ve icralık olmuş borçlar, kredi ve kredi kartı borçları taslaktaki temel başlıklar. Kart borcu olanlar için bu formül. Yarın Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündemi yoğun. Dar gelirli vatandaşlar için hazine ve maliye ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak. Takibe düşen kart borcu için düzenlemenin detayları netleşecek. Kritik düzenleme ile ilgili masadaki üç formu ise şöyle, borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Erdoğan duyuracak. Detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Bu nedenle çalışmanın şimdilik genel çerçevesi belli. 81 ilde konut projesi. CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş'in aktardığına göre, 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkanı ile sunulması da toplantıda ele alınacak. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ağustos günün ilk kabine toplantısının 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 15'te başlaması bekleniyor. Asgari ücretli kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı. 81 ilde başlayacak olan yeni konut projesinde detaylar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. A Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-23'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe istemişti ama dünya yıldızı evet dedi. Galatasaray taraftarı çıldıracak. Son dakika abone göre yeni sezon teknik direktör Okan Buruk yönetimine hazırlanan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi. Kadrosuna son olarak Haris Sefor Katan ve Ali Akman'ı bitirme noktasına gelen sarı kırmızılar Fenerbahçe'nde gündemine gelen Urguraylı Yıldız Edinson Cavani ile görüştü. İspanyol Liga ekibi Bilal ile anla anlaşamayan dünyacı Yıldız sarı kırmızılara yeşil ışık yapmış. Spor. Spor. Galatasaray. Son dakika Galatasaray Yeşil ışığı yaktı. Son dakika, Galatasaray taraftarını sevinçten çıldırtacak transfer, Edinson Cavani. Yeşil ışığı yaktı. Son dakika haberleri, yeni sezona teknik direktör Okan Grup yönetiminde hazırlanan Galatasaray için flash bir iddia gündeme geldi. Kadrosuna son olarak Haris Seferovic'i katan ve Ali Akman'ı bitirme noktasına gelen sarı-kırmızılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Uruguaylı Yıldız Edinson Cavani ile görüştü. İspanyalı Aliga ekibi Villarreal ile anlaşamayan dünyaca ünlü yıldız, sarı kırmızılara yeşil ışık yaktı. Son dakika haberleri, Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur'un Seferovic'in ardından bir yabancı santifor daha almak istiyoruz sözlerinin adından sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız vermişti. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Paris Seferovic ve Lio Dubos'u katan Galatasaray'a, Dünyaca ünlü yıldızın transferi için harekete geçti. Galatasaray, Cavani ile görüştü. Galatasaray, İngiltere Premier Lig'deki Manchester United ile sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılan Edinson son Cavani ile görüştü. Olumlu dönüş yaptı. İngiliz basın daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ve Villarreal ile anlaşamayan Edinson son Cavani'nin Galatasaray ile yaptığı teklife olumlu dönüş yaptığını duyurdu. Pazarlıklar sürüyor. İki tarafın da imza ücreti ve bonuslar gibi detalar üzerinde pazarlıklarda bulunduğu ifade edildi. Muslera aktif rol oynadı. Yeni sezona bireysel antrenörüyle çalışan Edinson Cavani'nin herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ve Fernando Muslera'nın da transferde aktif rol oynadığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, iki gol bir asistlik bir performans sergiledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. G Saray. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık e, 20-23'e -20 şey kadar. Sosyal medyada gündem oldu. Aylık 130.000 TL'ye kiralıktaydı. İndirimli kuru temizleme dedi, beni yakaladı dedi değerli izleyenler. Bir emlak sitesinde Kadıköy Penabahçe'deki 5 artı bir dairenin aylık 130.000 TL'den kiraya çıkartılması ekşi sözlükte gündem oldu. Yazarların büyük çoğunluğu Feravahçe'deki aylık 130.000 TL kiralık dairenin fiyatını yüksek buldu. Bazılar da indirimli kuru temizleme dedi, beni yakaladı diyerek kendi yorumlarına paylaştı. Haber. Haber. Daire ilanı sosyal medyada olay oldu. İndirimli kuru temizleme dedi beni yakaladı. Kadıköy'deki 130.000 TL'ye kiralık daire ilanı sosyal medyada olay oldu. İndirimli kuru temizleme dedi beni yakaladı. Bir emlak sitesinde Kadıköy Fenerbahçe'deki 51 dairenin aylık 130.000 TL'den kiraya çıkarılması ekşi sözlükte gündem oldu. Yazarların büyük çoğunluğu Fenerbahçe'deki aylık 130.000 TL'ye kiralık dairenin fiyatını yüksek buldu. Bazıları da indirimli kuru temizleme dedi beni yakaladı diyerek kendi yorumlarını paylaştı. Fenerbahçe'de 130.000 TL'lik kiralık daire sosyal medyada olay oldu. Ekşi sözlük yazarları, bir emlak sitesinde yayınlanan kiralık mülk ilanını Fenerbahçe'de 130.000 TL'ye kiralık daire başlığıyla platforma taşıdı. Kimileri evin fiyatını normal, kimileri de uçuk buldu. 5 oda bir salon, deniz manzaralı. Klan'a göre, bin TL aylık kiralama bedeline sahip deniz manzaralı rezidans dairesi 5 bir odaya ve 3 banyoya sahip. 250 metrekare net büyüklüğü var ve 20 katlı binanın 9. katında yer alıyor. İlanda detaylarında 24 saat kesintisiz enerji ve sıcak su ve indirimli kuru temizleme servisinden de bahsediliyor. İlanda dairenin Bostancı Deniz Otobüsü, Kadıköy Vapur İskelesi, Söğütlüçeşme metrobüs durağı gibi önemli lokasyonlara uzaklığına dair bilgiler de veriliyor. İşte 130.000 TL'ye kiralık daire için gelen yorumlar. Sözlük yazarları ise başlık altında düşüncelerini böyle dile getirdi. İndirimli kuru temizleme dedi beni yakaladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Camide korkunç olan. Koparlörü tamir etmek için gitmişti. Anka Park'ta son perde. Mansur Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-23'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İki güç karşı karşıya geldi. Dünyayı şok eden açıklama gecikmedi. Uçağını düşürebiliriz dediniz. ABD Temsilciler Meclisi olan Kip Palosin olası Tayvan ziyareti haberi çin gerilimini arttırırken, Çin ortuğu Tayvan boğazında büyük çaplı askeri tatbikat düzenlendi. İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Times'ın eski baş editörü Ku Jigin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin savaşçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtirken bu açıklama dünya medyasında geniş yer bulmuş. Haber. Haber. Dünya. Avcı Çin gerilimi tırmanıyor. Pelosi'nin ziyareti öncesi tatbikat yapan Çin'den flaş açıklama uçağını düşürebiliriz. Abdün gerilimi tırmanıyor. Pelosi'nin ziyareti öncesi tatbikat yapan Çin'den flash açıklama, uçağını düşürebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti Abdün gerilimini artırırken, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti Abdün gerilimini artırırken, Çin ordusu Tayvan Boğazı'nda büyük çaplı askeri tatbikat düzenlendi. İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanından Joe Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti algıcın gerilimini artırırken Çin ordusu Tayvan Boğazı'nda büyük çaplı askeri tatbikat düzenlendi. İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global timesin eski baş editörü için yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtirken, bu açıklama dünya medyasında geniş yer buldu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, PDA, Tayvan Boğazı'nda askeri takvikat düzenlediği açıklandı. Çin'in Fujian Eyaleti'ne bağlı Tayvan kıyılarına 125 km mesafede bulunan Pingtan Adaları açıklarındaki sularda atış takvikatı gerçekleştirildiği belirtilirken, gemilere bölgeye gitmeme uyarısı yapıldı. Çin'e ait TÜRPE 054A güdümlü füze Furkateyni'nin yer aldığı tatbikatta, silah, donanım ve askerlerin muharebe hazırlık testlerinin yapıldığı bildirildi. Tatbikatın Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyareti öncesi düzenlenmesi dikkat çekti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri donanmasının da USS Ronald Reagan uçak gemisi görev grubunu Güney için denizine yönlendirdiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililer, Gemi hareketliliğinin filosunun Asya ziyaretiyle ilgili olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmazken savaş gemisinin rutin devriyesini gerçekleştirdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Donanması Pasifik ve Güney Kaliforniya yakınlarında rimbaş tatbikatlarına devam ediyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait gemiler sıklıkla Tayvan boğazından geçiş yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı Nisan ayında ziyaret etme planı Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla iptal edilmişti. Pelosi'nin Asya ziyareti çerçevesinde Singapur, Endonezya ve Japonya'yı ziyaret edeceği açıklanırken, Tayvan'a gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor. Pelosi geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Tayvan'a desteğimizi göstermek bizim için önemli demişti. Çin Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı sözcüleri ise Pelosi'nin muhtemel ziyaretine yönelik uyarılarda bulundu. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Luyan, Çin ordusunun oturup beklemeyeceğini, ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden de ordunun Pelosi'nin ziyaretinin iyi bir fikir olmadığı kanaatinde olduğunu kaydetti. Tayvan gündemden düşmüyor. Tayvan gerilimi, Çin devlet başkanı Xi Jinping ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasında geçtiğimiz Perşembe günü yapılan görüşmede de gündeme gelmişti. Xi Jinping, görüşmede Washington'un tek Çin ilkesine bağlı kalması gerektiğini söyleyerek ateşle oynayan kendini yakar ifadelerini kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Ancak Washington, Tayvan savunma yasası doğrultusunda kendini adayı korumakla yükümlü artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda adayı savunmak için müdahil olacaklarını belirtmişti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, bu ay Pekin'in şiddetli itirazlarına rağmen Tayvana 100 milyon dolar değerinde silah satışı yapmasını onaylamıştı. Pelosi'nin uçağını düşürebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyareti sosyal medyada da geniş yer tutuyor. İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Times'in eski baş editörü Hu Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtti. Gazeteci savaş uçaklarımız tüm zorlayıcı taktikleri uygulamalı. Bunlar hala yetersizse Pelosi'nin uçağını düşürmeleri bence uygun ifadelerini kullandı. Hu Jin, daha sonra Twitter hesabının kapatılması üzerine söz konusu paylaşımını sildiğini açıkladı. Çin halk kurtuluş ordusunun, 80. Grup ordusunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise savaşa hazırlık ifadesi kullanıldı. Sosyal medya platformu Evo'daki paylaşım yaklaşık 2 milyon beğeni aldı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Asya gezisi için çok heyecanlı olduğunu söylerken, Tayvan'a ziyareti hakkında kesin bir şey söylemedi. Pelosi, Söz konusu ziyaretini gerçekleştirmesi halinde 25 yıl aradan sonra Tayvan'a giden en üst düzey Amerika Birleşik Devletleri ile yetkili olacak. Tayvan'ı Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Netkindir 1997 yılında ziyaret etmişti. Nancy Pelosi, uzun yıllardır demokrasi ve insan hakları konularında Çin'e yönelik sert eleştirilerle biliniyor. Pelosi, 1989 yılında meydana gelen Tiananmen olaylarından iki yıl sonra Pekin'e yaptığı ziyarette Tiananmen meydanına giderek, şimdi demokrasi için ölenlerin anısına yazılı siyah bir pankart açmıştı. Çinli güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart kapatılmış, Pelosi ve beraberindekiler meydandan uzaklaştırılmıştı. Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve Çin yönetimi Barışçıl yeniden birleşme adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından egemenlik ihlali olarak değerlendiriyor. İndir. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ukrayna'nın en büyük tahım şirketinin sahibi Rus da öldü. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21, 20-24'e 20, kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Milyonlarca çalışanı egilendiriyor. Yargıtay'dan emsal karar çıktı. Yıllık izin parası geliyor değerli izleyenler. Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izinle ilgili emsal bir karara imza attı. İçinin içinin yıllık izini kullandığının ispatının işverene ait olduğuna dikkat çeken Yargıtay içinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullan, kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti talep etmesinin mümkün olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme İşi'nin iş Sözleşmesi'nin devamı sırasında izin hakkının bulunduğunun tespitini talep etmesinde hukuki menfaati olduğuna vurgu yaptı. İşte dikkat çeken kararın detayları. Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Yıllık izin parası. Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izinle ilgili emsal bir kararı imza attı. İşçinin yıllık iznini kullandığının ispatının işverene ait olduğuna dikkat çeken Yargıtay, işçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti talep etmesinin mümkün olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında izin hakkının bulunduğunun tespitini talep etmesinde hukuki menfaati olduğuna vurgu yaptı. İşte dikkat çeken kararın detayları Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren emsal nitelikte bir kararı imza attı. Ağır vasıta şoförü olarak çalışan işçi, iş mahkemesine başvurarak, iş sözleşmesinin herhangi bir sebep bildirilmeden feshedildiğini ancak yasal haklarının ödenmediğini öne sürdü. Fazla çalışmalarının karşılığının kendisine ödenmediğini, çalıştığı sürece yıllık izin kullanmadığını ve iş sözleşmesinin feshinde hak etmiş olduğu yıllık izin alacaklarının da kendisine ödenmediğini ileri süren işçi, kıdem tazminatı. Atıp, yıllık ücretli izin alacağı ve fazla çalışma alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı şirket ise iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, işverenin itirazını reddetti. Davalı şirket bu kez kararı temiz edince devreye yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan 9. Hukuk Dairesi, işçinin yıllık iznini kullanıp kullanmadığının ispatının işveren sorumluluğu altında olduğuna dikkat çekti. Kararda, işverenin yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşler bir belge ile kanıtlaması gerektiği hatırlatıldı. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işverenin işçiye yemin teklif edebileceği dile getirildi. Sözleşmenin fesli halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretin işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği vurgulanan kararda şöyle denildi. Böylece iş sözleşmesinin fesihinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Bu nedenle zaman aşını da iş sözleşmesinin fesihinden itibaren işlemeye başlar. Yıllık izin hakkı anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu hattan vazgeçilemez. İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti talep etmesi mümkün değildir. Bu nedenle işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında izin hakkının bulunduğunun tespitini talep etmesinde hukuki menfaati vardır. Somut uyuşmazlıkta hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı iş yerinde 5 yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen davacının tüm çalışma süresi boyunca hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin 100 gün olduğu belirtilmiş ve yıllık izin ücreti alacağına yönelik talep, davacının hiç izin kullanmadığı kabulüyle hüküm altına alınmıştır. Ne var ki 5 yıl boyunca yıllık ücretli izin kullanılmadan çalışılması hayatın olan akışına aykırı olduğundan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 31. Maddesi uyarınca hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde davacı asil çağrılarak yıllık izinlerle ilgili beyanının alınmasından sonra sonucuna ve tüm dosya çerçevesine göre değerlendirme yapılarak bir karar verilmesi gerekirken, Eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bildiğin Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-23'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Mourinho, Fenerbahçe'ye engel oldu değerli izleyenler. Mourinho, Fenerbahçe'nin transferine engel oldu. Antrota Belotti imzalıyor. Fenerbahçe'de Santraport transferi için girişimler devam ederken sarı acüretlerin gündemine Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti gelmişti. Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu İtalyan golcünün geleceği herkes tarafından merak ediliyordu. İtalyan ligi seri A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho transferde devreye girerek Belotti ile anlaşmaya vardı. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin transferine engel oldu. Andrea Belotti imzalıyor. Fenerbahçe'de San transferi için girişimler devam ederken, sarı-lacivertli gündemine torunu sözleşmesi sona eren Andrea Belotti gelmişti. Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu İtalyan golcünün geleceği herkes tarafından merak ediliyordu. İtalya liginin alt takımlarından Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho transferde devreye girerek Belotti ile anlaşmaya vardı defa Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'e ye yenilerek organizasyona veda eden Fenerbahçe'de hücum hattında yaşanan gol problemi, taraftarların tepkisini çekmişti. Hatta Teknik Direktör Zorgesus, ilk maçın ardından hücum hattında kalite eksikliği yaşadık ifadelerini kullanmıştı. Geleceği merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin Santifor transferi için daha önce görüşmelerde bulunduğu ve belli bir aşamaya kadar geldiği Andrea Belotti'nin geleceği merak ediliyordu. Bellotti sıcak gelişme. Sarı lacivertli taraftarların da kadroda görmek istediği İtalyan golcü için sıcak bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho devreye girdi. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, devreye girerek oyuncuyla görüşme yaptı ve Belotti'yi transfer için ikna etti. Prensip anlaşmasına varıldı. Bu gelişmenin ardından Roma, Andrea Belotti ile prensip anlaşmasına vardı. Profesyonel kariyerinde 390 resmi maçı çıkan Belotti, 158 gol 35 asistlik bir performans sergiledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Chelsea, Fenerbahçe'ye golcü transferi yapıyor. Jesus rahatsız. Fenerbahçe'nin Bahçe'nin ayrılık kararı. Ronaldo'nun Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 23'e kadar yatak odası detayına dikkat çekti. Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketinin sahibi değerli izleyenler, Rus bombardımanında öldüğü hayatını kaybetti. Rusya'nın Ukrayna nın saldırıları devam ederken, taal ile ilgili gelişmeleri tüm dünya yakından takip ediyor. Son olarak Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketi, Dibolonun sahibi Olekis van ve eşi Razia Vadendruka, Rus ordusunun Nikola düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti olayla ilgili konuşan Zelenski'nin danışmanı Mikhail Polgak bunu iyi düşünmemiş ve planlanmış bir cinayet olarak denendirirken Rusya'nın fırlattığı füzeyle ilgili dikkat çeken bir detay açıkladı. Haber. Haber. Dünya. Planlanmış bir cinayet yatak odası detayına dikkat çekti. Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketinin sahibi Rus bombardımanında hayatını kaybetti. Planlanmış bir cinayet yatak odası detayına dikkat çekti. Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketinin sahibi Rus bombardımanında hayatını kaybetti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken tahıl sevkiyatı ile ilgili gelişmeleri de tüm dünya yakından takip ediliyor. Son olarak Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketi Nibullo'nun sahibi Oleksiy Vadaturski ve eşi Raisa Vadaturska'ya, Rus ordusunun Nikolai'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Kolayla ilgili konuşan Zelenski'in danışmanı Mikhail Kodolyak bunu iyi düşünülmüş ve planlanmış bir cinayet olarak nitelendirirken Rusların fırlattığı füzeyle ilgili dikkat çeken bir detayı açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Bir yandan tahır sevkiyatı konusunda yaşanan gelişmeler dünya gündeminde geniş yer buluyor. Son yaşanan gelişmede ise Rus ordusunun saldırısında Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketinin sahibinin hayatını kaybetmesi ve açıklanan ayrıntılar dikkat çekti. İşte tüm detaylar. Ülkenin en büyük tahıl şirketinin sahibi ve eşi hayatını kaybetti. Rus ordusunun saldırılarında Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketi olan Nebulon'un sahibi Oleksiy Vadaturski ve eşi Raisa Vadaturska'ya hayatını kaybetti. Wadaturski'nin gece saatlerinde Rus ordusunun ve düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi. Nikolayev, valisi Kim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wadaturski ve eşinin ölümünü doğrulayarak, Wadaturski'nin tarım ve gemi inşa endüstrisinin gelişimine olan katkısının paha biçilemez olduğunu ifade etti. İyi düşünülmüş ve planlanmış bir cinayet. Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenski'in danışmanı Mikhail Kodolyak ise Vadatursk'ın ölümünü önceden tasarlanan bir cinayet olarak nitelendirerek, Vadatursk'ın ölümü bence bir kaza değil, iyi düşünülmüş ve planlanmış bir cinayettir dedi. Kodolyak ayrıca, Ruslar tarafından fırlatılan küzenin doğrudan eve değil Ukraynalı tahıl tüccarı Vadatursk'ın yatak odasını vurduğuna dikkat çekti. İllea! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-23'e kadar bu ekranlardayız. Değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. ÖSYM duyurdu. İşte KPSS soru ve cevapları değerli izleyenler. Son dakika haberine göre ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022 KPSS lisans, genel Yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika ÖSYM'ye duyurdu. 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Son dakika haberi, ötümden yapılan açıklamaya göre 2022 KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri, oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi, ÖSYM, 2022 KPSS lisans, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlandığını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Ötüküden yapılan açıklamada 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022 KPSS Lisans, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10 bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSİM'nin TİHİ SOREYLE'ye, İnternet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir ifadeleri kullanıldı. 2022 KPSS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayınız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-24'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Telefon fırlattılar çıldırıp isyan etti değerli izleyenler. Şarkıcı Ece Seçkin konser verdiği sırada şoke eden bir olay yaşadı. Boynuna telefon fırlatılan Seçkin konseri durdurarak isyan etti Ece Seçkin. Daha sonra boynuna numar halinde paylaşarak refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı deniz. Ece Seçkin'e sahnede telefon fırlattılar. Çıldırıp isyan etti. Şarkıcı Ece Seçkin konser verdiği sırada şoke eden bir olay yaşadı. Boynuna telefon fırlatılan Seçkin konseri durdurarak izran etti. Ece Seçkin daha sonra boynunun morarmış halini de paylaşarak refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı dedi. Konser için Bursa'ya giden Ece Seçkin sahnede şoke eden bir olay yaşayarak çileden çıktı. Ece Seçkin konserde şarkı söylediği sırada boynuna gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. Konseri durduran Seçkin çok sinirlendi ve ne oluyor? Buna değer mi? Bu kadar adam burada eğleniyoruz, sahneye telefon fırlatıp kulağını delmenize değer mi? İki tane TikTok videosu için diyerek isyan etti. Gerçekten berbat bir akım. Ece Seçkin daha sonra ise moraran boynunu paylaşarak bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana, değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyordum ama TikTok uğruna gerçekten berbat bir akın başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin bir o metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-24'e kadar. Diğer haberimize geçiyoruz. Koca aldatmıştı. Bomba yorum beğeni geldi değerli izleyenler. Model Emily Rajkoski 4 yıldır evli olduğu oyuncu eşi Sebastian Börsch-Merskort tarafından aldatılınca boşanma kararı aldı. Rajkoski konuyu dair açıklama yapmasa da beğendiği bazı yorumlar düşüncelerini aynı oldu. Ünlü modelin beğendiği o yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Emil Ratajkoski defalarca kez aldatılmıştı. Şoke eden sözleri beğendi. Model Emil Ratajkoski, 4 yıldır evli olduğu oyuncu eşi Sebastian Bärmcılar tarafından aldatılınca boşanma kararı aldı. Ratajkoski konuya dair açıklama yapmasa da beğendiği bazı yorumlar düşüncelerini aynı oldu. Ünlü modelin beğendiği o yorumlar gündeme de bomba gibi düştü. Amerikalı model ve oyuncu Emil Ratajkoski, 2018 yılında evlendiği Sebastian ve Arcılar dile boşanma kararı aldı ve cılardı eşini defalarca kez aldattığı ortaya çıktı ünlü modele yakın bir kaynak Emin iyi hissediyor ve güçlü Tamamen tamamenoğluna odaklanmış durumda Anne olmayı seviyor diye konuştu dünyanın en sepsi kadını seçilmişti Eminüratajkoski aldatıldı Emin Ürataşkoski ise konuya dair bir açıklamada bulunmadı Ünlü model açıklama yapmadı ama kocasına dair şoke eden yorumları da paylaşmayı ihmal etmedi. Emir İratajkoski'nin beğendiği yorumlar arasında o küçük K. Tağan Emrata'yı aldattığına inanamıyorum. Sonunda o adamdan kurtulan Emrata, Tanrı'nın çok gerçek olduğunu kanıtlıyor. Kızlar, Emrata'nın boşanmasını nasıl kutluyoruz? Yorumları öyle çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray'ın yeni yıldızının eşi Amina'dan çay isyanı. Son 10 gündür.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 Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-24'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün bahçesine gelen ayıyla konuştu. İlginç anlar kameralara ambeyan yansıtı. Bursa'da bir kişi bahçesine yemek aramaya gelen ayıyı görünce panik yapmayarak ayıyla konuştu. Bahçeye atılan karpuz çöplerinde yemek arayan ayı, Kimseye zarar vermeyler ormanlık alanına geri dönerek gözden kayboldu. Bahçesine gelen ayı ile konuştu. İlginç anlar kamerada. Bursa'da bir kişi bahçesine yemek aramaya gelen ayıyı görünce panik yapmayarak ayı ile konuştu. Bahçeye atılan karpuz çöplerinde yemek arayan ayı, kimseye zarar vermeden ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu. da Milli Parkı'nda insanların oturduğu bahçeye bir anda ayı geldi. Görenler şaşkınlık yaşadı. Panik yapmayarak ayıyla konuşan bir kişiyi görenler ise şaşkına döndü. Bahçeye atılan karpuz çöplerinden bir süre yemek arayan ayıp, yerdim ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bildi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-24'e kadar değerli dostlar. Cenazede yürek yakan feryat geldi. Korkunç kazadan önce babasını arayıp söyledikleri de değerli izleyenler yürek dağıldı. Antalya'nın Konyaaltı altı korkunç bir trafik kazası meydana geldi. 24 yaşındaki sürücü Ömer Faruk Nalbant ağaca çarparak alü alan otomobildeki yangında hayatını kaybetti. Nalbant'ın cenazesi Yalova'ya toprağı verirken gencin kazadan önce babasını aradı ve ilk maaşıyla arabasına hediye aldığını söyledi öğrenildi. Cenazede babasının feryatları ise yürekleri dağladı öte yandan. Görgü tanıklarının kazayla ilgili ifadeler ise kandı. Haber. Haber. Güncel. İlk maaşıyla babasına hediye almıştı. Alev alan otomobilde hayatını kaybetti. Cenazede yürek yakan feryat. İlk maaşıyla babasına hediye almıştı. Alev alan otomobilde hayatını kaybetti. Cenazede yürek yakan feryat. Antalya'nın Konya Altı ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. 24 yaşındaki sürücü Ömer Faruk Nalbant, ağaca çarparak alev alan otomobildeki yangında hayatını kaybetti. Nalbant'ın cenazesi Yalova'da toprağa verilirken gencin kazadan önce babasını aradı ve ilk maaşıyla babasına hediye aldığını söylediği öğrenildi. Cenaze ve babanın feryatları ise yürekleri dağıldı. Öte yandan görgü tanıklarının kazayla ilgili ifadeleri ise kan dondurdu. Yürek yakan kaza, Önceki gece Konya Altı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Nalbant'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak alev aldı. Otomobilden çıkamayan Nalbant, yangında hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nalbant'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza öncesi babasını arayıp söyledikleri yürek yaktı. Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede parttime çalıştığı belirtildi. Nalbant'ın ayrıca kaza öncesi babasını arayın, maaşı ile kendisine hediye aldığını ve kargoya verdiğini söylediği öğrenildi. Hediyeni beklerken cenazen geldi. Otopsi sonrası Nalbant'ın cenazesi, memleketi Yalova'ya gönderildi. Nalbant için çiftlik köy ilçesinin sahil camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze ve gözyaşı döken baba Nadir Nalbant, oğlu Hediyeni beklerken cenazen geldi dedi. Nalbant'ın cenazesi, çiftlik köy mezarlığında defnedildi. Kazanın sebebi. Bu arada görgü tanıtları, polisteki ifadelerinde iki aracın yarışı sırasında kazanın yaşandığını söyledi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Binlerce mağdur var. Paralarını kaptırdıklarını böyle öğrendiler. Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan orduda beklenen açıklamayı yaptı.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 Hava haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-24'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Soylu duyurdu, gemiyet düzenlenen operasyonda ele geçirildi dedi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin Tekirdağ Limanı'nda düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda ticari gemide 242 kilogram kokain yakalandığını duyurdu. İşte son dakika haberin detayını. Son dakika Bakan Soylu duyurdu.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 bir süredir takip edilen ticari gemiye Tekirdağ Limanı'nda düzenlediği operasyonda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bir aydır takip ediliyordu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Allah nazardan korusun, başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenli, bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain ele geçirildiği ifadelerini kullandı. Soylu, operasyon nedeniyle birimleri tebrik etti. Bakan Soylu, operasyona ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi. DLA, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Binlerce mağdur var. Paralarını kaptırdıklarını böyle... Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Bu mesajı öğrendiler. Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız denildi. Kısa sürede Türkiye'ye yayılmıştı değerli izleyenler. Online olarak yüksek kar var iddiasıyla ortaya çıkan ve çok sayıda üyeye ulaşan Turbo Share sisteminin çöktüğünün duyurulmasının ardından ortalık karıştı. Kısa sürede binler kişinin üyeye yapıldığı sistem nedeniyle çok sayıda kişi mağdur oldu. Şirket yetkilisi ise artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız ifadelerinde bulunan bir mesajı üyeye ulaştı. Sistemin üyelerin bisiklet ve otomobil satın aldırdığı ve bunların kiralanması yoluyla üyelerine para kazanacağı vaadine bulunduğu belirtildi. Haber Haber Güncel Kazanç vaadiyle kurulan turgu sistemi çöktü. Binlerce üyeye mesaj atıldı. Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kazanç vaadiyle kurulan turgu sistemi çöktü. Binlerce üyeye mesaj atıldı. Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız. 10.000'e olarak yüksek kar vadi iddiasıyla ortaya çıkan ve çok sayıda üyeye ulaşan Turboz Harat sisteminin duyurulmasının ardından ortalık karıştı. Kısa sürede binlerce kişinin üye yapıldığı sistem nedeniyle çok sayıda kişi mağdur oldu. Şirket yetkilisi ise artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız ifadeleri de bulunan bir mesajla üyelere ulaştı. Sistemin üyeleri bisiklet ve otomobil satın aldırdı ve bunların kiralanması yoluyla üyelerin para kazanacağı vaadinde bulunduğu belirtildi. Balıkesir'de kendisini Japonya merkezli bir firmanın temsilcisi olarak tanıtıp, güven sağlayan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen DT-10 Lili Turgus Harak sistemini kurdu. Sistem üzerinden 174 dolardan başlayan fiyatlarla girişi yapan üyelere 20 gün içerisinde yatırdıkları ana parayı geri alma güvencesi sağlandı ardından da düzenli olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Kısa sürede Türkiye'ye yayıldı. Balıkesir merkezli sistem kısa sürede Türkiye'de çok sayıda ile yayıldı ve sistem binlerce üyeye ulaştı. İlk olarak üyelere sistem üzerinden bisiklet almaları gerektiği, bu bisikletler başkaları tarafından kiralandıkça para kazanacakları belirtildi. Sisteme olan talep arttıkça kiralandığı söylenen bisikletlere değeri 800.000 TL bulan lüks otomobiller de eklendi. Sisteme girişi yapmak için gerekli olan davet kodunu gönderen kişilerin de para kazanmasıyla hızla yayılan sisteme, çok sayıda devlet memurunun girişi yaptığı, üyelerle iletişimin hadsap grupları üzerinden kurulduğu öğrenildi. Mağdurlar şikayetçi oldu. Sistemi bir süre daha devam ettiren DT, Dün sitenin giriş panelinde yer alan paylaşımda temsilcisi olduğunu söylediği şirketin Türkiye piyasasından çekildiğini belirtti. Kendisine ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan mağdurlar DT hakkında polise şikayetçi oldu. Öte yandan, para kaybeden mağdurlardan biri DT'nin Balıkesir'de bulunan işletmesinin camlarını taşla kırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yakalanan DT bugün gözaltına alındı. Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız. DT, Sistemin üyelerine kendisinin de mağdur edildiğini belirten bir mesaj üretti. VT mesajında şu ifadelere yer verdi. Arkadaşlarım, kardeşlerim artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu gece yapılan açıklamada Airena, söz konusu Japon şirket, Türkiye piyasasından saldırıdan ötürü çekildiklerini bildirdiler ve o zamandan bu yana mesajlarıma hiçbir şekilde geri dönüş alamadım. Biliyorum ki sistemde kazananlar da kaybedenler de var. Fakat platforma para aktarımı platformdan herkesin kripto cüzdanlarına aktarılan paralarda platform yetkilileri tarafından yapılmaktaydı. Ailen, zararın karşılanması konusunda yazdığım mesajların hiçbirisine bu saate kadar dönüşü yapmadı. Sizlerden tek ricam hiçbir şekilde kimse kimseye kırıcı ve tehditkar davranışlarda bulunmasın çünkü sistemde herkes mağdur durumda. Arkadaşı kredi çekti, sisteme girdi. Sisteme dahil olan ancak az bir zararla sistemden çıktığını dile getiren mağdurlardan Hüseyin Dağgezen, 25, bize Japonya'dan bisiklet kiralandığını ve bu şekilde kazanç sağlandığını söylediler. İşlemin 21 günde tamamlandığını ve daha sonra kara geçildiği bilgisi verildi. Eğer altındaki biri araba alırsa yaklaşık 2500 lira kazandırıyor. Benim şu an 1000 lira kadar bir zararım var. Benim altındakiler arasında bir arkadaşım var. Kendisi engelli. Borçlarını kapatmak için kredi çekti ve sisteme giriş yaptı. Şu an 64.000 lira kadar zarardı. Çok sayıda mağdur var. Bütün sorunlu GT'dir. Ben ilk başta 3600 liraya bir bisiklet aldım. 10. günde baktım kazanç getiriyor. Elektrikli bisikleti aldım sonra. 11.500 lira kadar para yatırdı. 10.500 lira geri aldım. Sonra sistemin siber saldırıya uğradığı söylendi. Panik yapılmamasını... Sistemin normale döneceğini söylediler. Sistem düzeldi ve herkese bir tür ödeme yaptılar. Ondan sonra sistemi kapattılar. Cumartesi günü biriken bütün paranızı alacaksınız dediler ama bir daha ulaşamadık. Ben konuyla ilgili şikayetçi olmadım ama çok sayıda şikayetçi var diye konuştu. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Camide Korkunç Olay değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com haber bültenin sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemize yer alan reklamlar tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.